Merhabalar 1 Şubat 2022 tarihinde kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek bu videoda bu yeni ayın açılarını etkilerini paylaşıyor olacağım sizlerle ve videonun son tarafında ise e, burçlara ilişkin e, yorumlarımı paylaşıyor olacağım e, bu yeni ay bizlere neler getiriyor e, hangi gökyüzü etkileri altındayız bunlardan bahsediyor olacağız e, videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak e, bildirimleri açanlar da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar e, ufak bir e, paylaşımda bulunmak istiyorum. Bu kanalı 24 Ocak 2018 tarihinde Açmışız. E, tam 4 yıl olmuş. E, bu nedenle e, 4 yıl boyunca benimle beraber olan, zaman zaman benimle beraber olan e, paylaşımlarıma değer veren, önem veren, e, tanıştığımız, tanışamadığımız e, bütün takipçilerime teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten e, 4 yıl önce 24 Ocak 2018'de asla bugünlere bugünlere gelebileceğimizi öngöremezdim. O yüzden her birinize teker teker teşekkür ederek başlamak istiyorum ve hemen vakit kaybetmeden yeni ayın açılarını değerlendirmek üzere başlıyorum. Şimdi Ankara saatiyle e, saat 08.45'te Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Yeni ay haritasına baktığımız zaman e, 27 derece Kova burcunun yükseldiğini görüyoruz tabii Ankara saatiyle e, Balık burcunun Yükseldiğini Kova Burcunun yükseldiğini kabul edebiliriz çünkü analitik derecelerde meydana gelen bir etkileşimden bahsediyoruz. Kova Burcunun klasik yöneticisi Satürn 12. evde, Kova Burcunun modern yöneticisi Uranüs ise 2. evde bulunmakta. Aynı zamanda hem Satürn'ün hem de Uranüs'ün yeni ayla açıları var. Satürn'ün kavuşum halinde olduğunu, Uranüs'ün ise bu yeni aya bir kare görünüm yaptığını görüyoruz. Yeni ay haritanın 12. evinde meydana gelmekte ve satürne kavuşumda. Bunun yanı sıra e, Plüto merkür kavuşumu var. Biliyorsunuz merkür retrosu devam etmekte. Venüs retrosu henüz bitmiş olacak e, yeni ay anında. Aynı zamanda Venüs ve Mars birbirine çok yakın konumlarda, yani Venüs ve Mars kavuşumundan da bahsedebiliriz, Oğlak ve Kova Stelliumundan bahsedebiliriz. Yani 11. ev ve 12. ev vurgusunun yoğun olduğu, 12. ev ve 2. ev temalarınızda birbirleriyle bağlantılı olduğu bir yeni aydan bahsediyoruz. Ne demek bu? Özellikle 12. evde meydana gelen yeni aylar tabii ki bizim somut olarak realitede yaratamadığımız, gözlemleyemediğimiz yenilikleri sembolize eder. Bu durumlar daha çok içsel yaşamış olduğumuz deneyimleri kapsamaktadır. Kendi içimizde verdiğimiz kararlar... Geçmişle alakalı farkındalıklar bilinç dışından gelen sezgilerimizden veya çok da kontrol edemediğimiz bir alandan gelen yenilikleri sembolize eder esasında baktığımızda. Burada 12. bizim arka, arka tarafımızda kalan bizim çok da hakimiyetimizin olmadığı bir alandır. Dolayısıyla bilinç dışı biraz daha ilahi kanaldan gelen yenilikler. Bizim geçmiş travmalarımız, geçmişteki yaralarımız, kayıplarımız veya yargılarımızın etkili olacağı bir yeni aydan bahsediyoruz. Aynı zamanda yeni aya Satürn'ün kavuşum yaptığını söyledim. Bu da biraz karmalarla alakalı bir durumun ortaya çıkacağını göstermekte bize. Yani bu yeni ile beraber alınan kararlar aslında geçmiş karmalarla ilintili olabilir. Bunun yanı sıra... Uzun vadeli bir şeye başlıyor olabiliriz fark etmeden, belki de uzun süre boyunca hayatımıza dahil olacak bir duruma e, adım atıyor olabiliriz bilinçsizce. E, burada e, her neyi başlatıyorsak veya ne hayatımızda başlıyorsa bizim müdahilimiz olmadan e, aslında e, uzun vadeli olacak ve istikrar gerektirecek. Konuları kapsamakta. Saturn tabii kendi güçlü olduğu konumda bulunacak. Ay kova burcunda, güneş kova burcunda çok da rahat pozisyonlarda değiller esasında. Kova burcu biraz daha kolektifle ilintili bir burçtur. Ayın ve güneşin burada kişisel bu iki gezegenin burada bulunması aslında bizim bireysel hayatlarımızdaki değişimin kolektif hayata yansımasını çok ön plana çıkartıyor. 12. ev temalarını da değerlendirecek olursak. Bu dönemde çok tuhaf karşılaşmalar yaşanabilir. Geçmişle bağıntılı, geçmiş karmalarla bağıntılı durumlar tekrar karşımıza çıkabilir. Hali hazırda Merkür'ün de retro olduğunu düşünecek olursak. Sezgilerimiz bizi yönlendirecektir. İlham kapılarımız açık olacaktır. İlahi kanal ve ilahi sistemle, kolektif bilinçle doğrudan bağlantılı olacağımız ve buradaki karmaları temizlemek adına adımlar atmak zorunda kalacağımız bir yeni aydan bahsediyoruz arkadaşlar şimdi yeni aya eşlik eden bir sabit yıldız var Tabii ki bir derecelik orbu biraz geçiyor olsa da kova burcunun 11 derecesinde bulunan albali sabit yıldızının bu yeni aya kavuşum yaptığını söyleyebiliriz albali sabit yıldızı biraz zorlayıcı bir sabit yıldızdır özellikle kazalar ...tehlikeli durumlar ile ilişkilendiriliyor. E, Mars ve Merkür doğasında çalışıyor. E, burada zaman zaman haksızlığa uğramak, zulüm görmek, işkence görmek gibi e, kavramlar da ön plana çıkmakta. E, tabii bunun yanı sıra istikrar gerektiren konularda aslında gücü elde etme noktasında, maddi gücü elde etme noktasında da bir takım fırsatlar veriliyor. Burada biraz kaçma, kaçırılma, tehlikeli bir durum içerisinde olma, eziyet görme, işkence görme gibi etkileşimler var. Tehlikeli durumlar kazalarla ilişkilendiriliyor. Bunun yanı sıra baktığımız zaman maddi anlamda getiri sağlayan bir sabit yıldız olduğunu görüyoruz. Burada Satürn'ün bu sabit kavuşumu aslında bu etkiyi biraz nötrlüyor. Dolayısıyla bu tehlikeleri engelleyerek sanki bir set vazifesi görüyor. Bu yeni ay açısından bakacak olursak, evet ortada bir tehlikenin, ortada bir sıkıntının olduğunu, ancak bunun satürn tarafından biraz olsun bariyer vazifesi görülerek nötrlendiğini söyleyebiliriz. Tabii 12. ev temalarını da işin içine katacak olursak, burada bir takım kaçma, kaçırılma, suikast, tehlikeli durumlar, kazalara yönelik dikkatli olması gereken bir süreç olacaktır arkadaşlar. Maddi anlamda özellikle getirilerin artacağını düşünecek olursak, geçmişteki kayıplar, geçmişte tolere edilemeyen durumların belki de bu yeni ile beraber maddi imkanlar açısından bakacak olursak, tekrar kazanılmak adına imkanların elimizde olacağını gösteriyor. Kaldı ki yeni ayın emsi noktasıyla tam bir 60 derecelik açısı var. Bu da özellikle kariyer fırsatları, geçmişte kaçırılmış olan kariyer fırsatlarının yeniden elde edilmesi adına ilahi sistemin bir desteği olacağı sinyallerini vermekte. Ancak yeni ayın aynı zamanda Uranüs ile de bir kare görünümü var. İkinci evdeki Uranüs ile Boğa Burcu'ndaki. Bu da bilhassa maddi konularda, ekonomik konularda yine beklenmedik durumların ön plana çıkabileceğini gösteriyor. Birileri çok zengin olurken, birileri daha fakirleşebilir arkadaşlar. Servetine servet katacak insanlar olacağı gibi aynı zamanda bu eşitsizlik ve dengesizlik, bu uçurum gitgide artacak gibi gözüküyor. Bu yeni enerjisiyle meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan ötürü. Evet, bunun yanı sıra baktığımız zaman 12. tamıları az aslında ölümler ve kayıplar evidir de burada birçok insanın e, maddi kayıplarını telafi etme imkanı olduğu gibi e, sürpriz bir şekilde kayıplar yaşayacak ve yeniden maddi yapılanma içerisine girmek mecburesinde kalacak insanlarla da ilgili gündemler ön plana çıkacaktır. E, dolayısıyla ekonomik dalgalanmaların devam ettiğini e, bu süreçte riski göze alanların e, bu tarz hamlelerde bulunmasının gerekli olduğunu söyleyebiliriz. merkür Plüto kavuşuyor. retro merkür Plüto ile kavuşum enerjisinde yine 11. ve 12. sınırında bulunmakta. Özellikle Juno'nun da bu kavuşuma eşlik ettiğini görüyoruz. Burada e, daha ziyade ruh eşleri karmik eşler ...güçlü e, kadersel bağıntısı olan e, ruhların birbirine çekilme ihtimalinin de yüksek olduğunu... ...burada belki geçmiş yaşam, belki geçmişteki ilişkiler, geçmişteki gündemlerin hayatınıza çekilecek... ...ve bu konuda özellikle bu kavuşumun Kuzey Aydüğümü Seres kavuşumuyla yapmış olduğu üçgen açıya bakacak olursak... ...geçmişten gelen insanların e, haberler göndermesi... Çok güçlü etkilerle hayatımıza dahil olmaya başlaması. Ee, belki bir seyahat yoluyla, belki bir e, iletişim vasıtasıyla bu gündemlerle e, ilgileneceğimiz ve bundan aslında bir nevi besleneceğimiz bu durumun bizi çok güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağı etkileşimlerle söz konusu. Kaldı ki Mars, Vesta ve Venüs'te kavuşumda arkadaşlar. E, bu iki gezegenin kavuşumu zaten bir ateş topu var. E, enerjisini açığa çıkarırken vestada bu enerjiyi katmarlıyor burada özellikle geleceğe yönelik çok heyecan duyduğumuz belki geleceğimizde ne olduğumuzu ne olacağımızı bilemesek de aslında bizi çok heyecanlandıran geleceğe dair umut veren bir konuya ilişkin kısmetlerin olacağını da gösteriyor. Yani maddi anlamda baktığımız zaman Venüs-Mars kavuşumunun Uranüs'ü olan üçgeni esasında risk alan belli oranda doğru yerlerde doğru riskleri alan kişilerin maddi anlamda büyük paralar kazanacağını da işaret etmekte. Harita incelediğimiz zaman gezegenlerin hepsinin aslında haritanın Batı bölgesinde olduğunu, sol tarafında olduğunu görüyoruz. Bu da daha çok bizim kendimizle alakalı kısımları gösterir doğum haritasında. Yani toplumsal ilişkimiz, partnerimizle olan ilişkimiz, iş ortamımızdan ziyade kendimizle alakalı bir takım farkındalıklara vardığımız, kendimizle alakalı artık bir şeyleri değiştirmek isteyeceğimiz etkileşimleri ön plana çıkarmaktır. Bunun yanı sıra şans noktası da... Tam yükselen derecesiyle 27 derece kova burcunda kavuşum enerjisinde olacak. Bu da aslında bu yeni ayda ilahi sistemin şansına nail olabilecek kişiler olacağını gösteriyor. Bilhassa ateş ve hava gruplarının 27 derece civarında gezegenleri bulunanlar bu şanstan ciddi anlamda istifade edeceklerdir. Evet birinci evde Jüpiter ve Neptünün bulunduğunu, hatta Jüpiter Eros kavuşumunun olduğunu görüyoruz. Yine MC noktasıyla bir kara görünümü var. Burada. Yaşanan olayları sanki bir seyir halindeyiz ee, ve gözlemliyoruz olan olaylara hoşgörüyle yaklaşacağımız daha geniş bir perspektiften bakacağımız bir e, ruh hali içerisindeyiz. Ee, aslında e, sanki ilahi sisteme tamamen kadere kendimizi bırakarak bu noktada e, bizi yönlendirmelerine göre hareket ederek aynı zamanda bazen de aşırı rahatlığa kaçıyor, aşırı özgüvene kaçıyor veya durumları olduğundan daha çok abartıyor olabilir bu konuda dikkatli olması gerekiyor Eğer karşımıza bir fırsat çıkıyorsa harekete geçmemiz gerekiyor Eğer bir zorluk bir direnç varsa bu konuda çaba göstermemiz gerekiyor arkadaşlar Evet yeni aya dair anlatmak istediklerim bunlar ee, çok da uzatmayı tercih etmiyorum haftalık yorumlarda da zaten bahsediyorum şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor Ben hemen koç burcuyla başlıyorum Merhaba sevgili koç burçları kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak yeni umutlar yeni hayaller yeni motivasyonlar yeni sosyal çevreler uzun vadeli başlangıçlar hayalleriniz ve umutlarınız adına atacağınız uzun vadeli başlangıçlar söz konusu olacak. Maddi anlamda e, biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu hayallerinizi gerçekleştirmek isterken maddi engeller sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir gözüküyor. Ancak e, aynı zamanda bunları çözmek adına da sürpriz alternatif yöntemler elde edebilirsiniz. Güzel bir yeni ay süreci olsun diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğa burçları burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde etkili olacak. Özellikle kariyer hayatınız ve geleceğinizle alakalı kalıcı ve sağlam bir başlangıç yapmak üzere sürpriz kararlar alacak gözüküyorsunuz. Burada ani şekilde işi bırakabilir, iş değiştirebilir, medeni durumunuzla alakalı değişimler içerisinde bulunabilirsiniz. Bunların hepsi kalıcı ve uzun vadeli olacaktır ve bazı karmaları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle biraz daha temkinli olunması yerinde olacak gibi gözüküyor ancak hayatınızla alakalı... E, kriz içeriyor olsa da radikal kararlar alacağı benziyorsunuz. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada özellikle e, yeni fikirler, yeni idealler, belki yurtdışı veya hukuksal gündemlerle alakalı e, zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle 12. ev bağlantısına da bakacak olursak burada geçmiş kayıplarınızı telafi etmek adına bir takım hak arayışlarına girebileceğinizi görüyoruz. Ciddi bedeller ödediyseniz bunlar için artık sağlam bir yola giriş yapıyor gibi gözükmektesiniz. Bu uzak diyarlar ve yurt dışı ile alakalı olacağınız sürpriz kararlar anlamına da gelmekte sevgili ikizler burçları. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak. Bu yeni ay ile beraber maddi konular, maddi kaynaklı projeler, ortaklaşa projeler gündeme gelecek gibi gözüküyor. Yeni ve sağlam bir ortaklık kurabilirsiniz. Ortağınızın gelir ve gider dengesi ile alakalı gündemler söz konusu olabilir. Bu bağlamda bir hayalinizi gerçekleştirmek adına yatırım yapacağınız veya borç altına gireceğiniz belki de uzun vadeli bir proje başlangıcında görebilirsiniz kendinizi. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları Kova burcunda meydana gelen yeni ay 7. evinizde etkili olacak. Burada özellikle ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklık girişimleriniz varsa bunlarla alakalı kalıcı ve sağlam başlangıçlar yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Özellikle sorumluluk gerektiren konularla alakalı başlangıçları tetikleyen bir yeni ay olacaktır. Burada belki de aniden bir ilişkiye başlama kararı, belki de aniden evlilik kararı almanız Gündeme gelebilir. Burada Uranüs'ün 10. evinizden kare görünümü geleceğinizle alakalı kararları alırken her zamankinden daha marjinal bir yaklaşım benimseyeceğinizi göstermekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. Burada özellikle uzun vadeli bir rutin oluşturma girişiminde bulunacağınızı görüyorum. Ee, belki e, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Belki birçoğunuz sektör değiştirebilir, iş yerindeki pozisyonu değişebilir veya iş değiştirebilirsiniz. Hayat rutinlerinizi değiştirmek adına sorumluluk almaya başlayacağınız Yeni fikirler ve yeni bakış açılarıyla beraber belki de artık hayatınızın bu şekilde ilerlemeyeceğini düşünerek adımlar atacağınız bir süreç söz konusu olacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. E, bu yeni ay ile beraber özellikle aşk hayatınızla alakalı ciddi başlangıçlar yapabilirsiniz gözüküyor. E, çok tutkulu, ani gelişen bir aşk ilişkisi, bir gönül ilişkisi söz konusu olabilir. Aynı zamanda maddi anlamda risk alma eğiliminde olacağınızı da görüyoruz. Veya geçmişte aldığınız riskler varsa bunun bedelini ödemeye başlayacağınız. E, bu anlamda hem aşk hayatınız hem de maddi riskler anlamında e, sorumlulukları alarak ilerlemenizin gerekli olduğunu hatırlatacak bir yeni ay olacaktır. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 4. evinde etkili olacak. Burada özellikle ev yuva aile düzeniniz ve konfor alanınızla alakalı... Sorumluluk gerektiren yeni başlangıçlara adım atacağınızı görüyoruz. Belki birçoğunuz ev alacaksınız ve bir borç altına gireceksiniz. Belki ailenizle alakalı bir takım yükümlülükler altına gireceksiniz. Bu noktada Uranüs'ün 7. evinizden kara görünüm yapması, özellikle evli olan akrep burçları adına evlilikle alakalı olması gereken sorumluluklar noktasında partnerinin kriz çıkarabileceğini göstermekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları, kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada özellikle önemli kararlar alacağınızı, belki bazı anlaşmalara imza atacağınızı, uzun vadeli bir projeye başlayabileceğinizi görüyoruz. Burada kendinizi ifade ederken zaman zaman zorluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle iş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle alakalı bir takım iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Ancak iş değişimi veya işle alakalı sözleşmelerin ve anlaşmaların güncellenmesi gibi süreçlerde sanki sizi bekliyor sevgili yay burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Merhaba sevgili oğlak burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Bu yeni ay enerjisi ile beraber özellikle maddi gündemler, harcamalar, gelirler, giderlerle alakalı durumlar ön plana çıkıyor. Yeni bir kazanç kapısı elde edebilirsiniz. Maddi anlamda bir miktar zorluk yaşayabilirsiniz. Eğer geçmişte bir takım riskler aldıysanız bunlarla alakalı yüzleşmeler yaşayabileceğiniz bir Yeni ay olacağı benziyor. Aynı zamanda büyük paralar kazanacak oğlak burçları da söz konusu olacaktır. Ancak burada hangi oranda ne tarz riskler aldığınız önem arz edecek gibi gözükmekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçlarım. Burcunuzda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber hayatınızda ciddi sorumluluk gerektiren yeni adımlar atmaya başlıyorsunuz. Uzun vadeli başlangıçlar içerisinde bulunacaksınız bu süreç itibariyle. Aynı zamanda oranüsünün dördüncü evinizden bir birçoğunuzun yeni bir düzen inşa edeceği, belki yeni bir yere taşınacağı belki yeni bir aile kuracağı, kendi konfor alanını, uzun vadeli konfor alanını oluşturacağı sinyallerini vermekte. Bu noktada bir yer değişimi veya eski alışkanlıkların kırılması, eski kalıp yargıların yıkılmasıyla beraber gelecek bir değişimden bahsediyor olabiliriz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Kova burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak. Burada özellikle yeni ay anı haritasında da oldukça benzer bir kombinasyondan bahsediyoruz. Kontrol dışı bir takım başlangıçlar, bir takım sonlanmalar yaşayacağı benziyorsunuz. Burada bilhassa sürpriz haberler alabilirsiniz, sürpriz kararlar alabilirsiniz. Bir şekilde kadersel olarak belli bir başlangıca zorlandığınız hissiyatına kapılabilirsiniz. Bu yeni ay süreci ile beraber. Bu başlangıç uzun vadeli olacaktır bir emek ve çaba gerektirecektir. Eski blokajlarınızın yıkılmasını sağlayacaktır. Bu belki bir haber vasıtasıyla olabileceği gibi, belki de sizin içsel anlamda artık bir yenilik ihtiyacınızdan kaynaklanabilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Kova burcunda meydana gelecek olan yeni aya dair söylemek istediklerim bunlar. Hepinize güzel bir yeni ay süreci diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilg.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.